Yengeç burcu erkeği özellikleri. Yengeç burcu erkeği nazik, dürüst, ağırbaşlı ve mağrur yapısıyla dikkat çeker. Duygusal yapısı oldukça hassastır. Sevgi ve saygı onun için vazgeçilmez temel taşlardır. Çevresindeki insanlara değer verir ve onlara yardımcı olmaya çalışır. Onların zayıf taraflarından faydalanmaya çalışmak yerine onlara destek olur. Yengeç burcu erkeğinin keskin ve pratik bir zekası vardır. Analiz yeteneği fazlasıyla gelişmiştir. Olayları kolaylıkla çözümleyebilir. Su ile ilgili her şeyi çok sever. Alkolle arası iyidir. Ayrıca oldukça duygusal yapısı nedeniyle sevdiği zaman tam sever ve kolay kolay vazgeçmez. İlişkilerinde partnerlerine fazlasıyla sadıktır. Yengeç Burç erkekleri paraya çok önem verir. Fakat bunun nedeni maddi anlamda kendini güvende hissetme ve Yakınlarının zor duruma düşme ihtimaline karşı tebhirli olmak istemesinden kaynaklanır. Yengeç Burcu erkeği dürüsttür ve kendisine karşı dürüst olunmasından hoşlanır. Yalandan hoşlanmaz ve güvenmediği kişilerle bir arada bulunmaz. Aile ve ev yaşantısına fazlasıyla düşkündür ve en iyi babalar yengeç Burcu erkeklerinden çıkar. Yengeç Burcu erkeğini fiziksel olarak orta bir boya sahiptir. Genel olarak kumral ya da açık ternidir. Yuvarlak yüz hatlarına sahiptir. Çeneleri belirgin ve dikkat çekici gözleri vardır. Dudak yapılarında ince kıvrımlar vardır. Yengeç burcu erkeğinin saçları gür ve bakımlıdır. Yengeç burcu erkeğinin giyim konusunda kendisine aşırı derecede kendine güvendiğini söylemek gerekir. Giyim tarzları kendilerine özeldir. Modayı takip etmez ancak kendi modasını kendisi yaratır. Ancak yengeç burcu erkeğinin giyim konusunda özellikle partnerine danıştığı durumlarda olur. Yengeç Burcu erkeği son derece nazik bir kişiliğe sahiptir. İnsanları kırmak ve üzmek istemez. Karşısındaki insana bu konuda çok önem verir. Yalandan nefret eder, yalan söyleyen insanları da itici ve soğuk bulur. Bir kişinin yalan söylediğini görür ya da duyarsa o kişiyi hayatından uzaklaştırmaya çalışır. Her zaman dürüst olmanın önemli olduğuna inanır ve savunur. Yengeç Burcu erkeği her zaman ağırbaşı, aşırı davranışları olmayan ve mağrur bir erkektir. Bu tarz davranışları ile insanların dikkatini olumlu anlamda çekmeyi başarır. Duygusal yapıları hassas ve kırılgandır. Saygıya ve sevgiye çok önem verirler. İnsanların kendisini sevmesini ve ona saygı duymasını beklerler. Hayatlarındaki vazgeçemeyecektir en önemli nokta aslında budur. Yengeç burcu insanı çevresinde bulunan herkese gerekli değeri verir. İnsanlara karşı her zaman yardımsever bir şekilde yaklaşırlar. Karşısındaki insanın zayıf yönünden faydalanmak onlara göre değildir. Onlar tam aksine bu açıyı kapatmak için ellerinden geleni yaparlar. Desteği aşırı derecede severler. Yengeç burcu erkeği aşırı derecede akıllıdır ve pratik bir zekaya sahiptir. Bir konuyu veya durumu kolaylıkla analiz eder. Bulundukları her olayı kolay bir şekilde yorumlayıp çözebilme kabiliyetleri vardır. Yengeç burcu erkeğinin iyi bir gözlemci olduğunu belirtmekte de fayda vardır. Yengeç erkeği hayata duygusal bir bağ ile bağlıdır. Duyguları onlar için çok önemlidir. Yengeç burcu erkeği aslında kimi zaman değişkenlik gösteren bir kişiliğe sahiptir. Son derece inançlı ve koruyucudurlar. Duygusal olarak kırıldığında ya da üzgün olduğu her hangi bir durumda tıpkı bir yengeç gibi kabuğuna çekilmeyi tercih eder. İnsanlar onu bu konuda çözemez. Zaten bu konuda kendisi bile kendisini çözemez. Yengeç burcu erkeği neşeli, ve keyifli ise son derece hayat dolu bir kişiliğe ürünebilir. Böyle anlarda her insana huzur ve güven verir. İnsanlar her konuda her düşüncesini yengeç burcu erkeğine aktarmak ister. Verdikleri güvenin ne kadar çok olduğunu hayal etmek oldukça zordur. İlk kez bir araya geldiği bir insana bile sonsuz bir güven sunabilir. Aslında yengeç burcu erkeği her insana kolaylıkla güvenir. Bu da karşısına güven verici olarak yansır. Ancak düşünüldüğünde bu erkekte her zaman gizemli bir yön olduğunu anlamak oldukça kolaydır. Kendisini saklamak gibi bir derdi yoktur. Ancak karakteri budur. Yengeç Burcu erkeği tüm uçlar arasında en gönlü zengin olanıdır. Yardımsever bir kişiliğe sahip olmasına rağmen kimi zaman insanlar tarafından bencillikle suçlanabilir. Aslında bunun nedeni kendisini koruma isteğinden kaynaklanır. Yardımı seviyor olsa da ilk koşan kişi o olmaz. Böyle olunca da insanların onu bencillikle suçlaması doğal bir durumdur. Yengeç burcu erkeği su ile inanılmaz derecede iç içedir. Su ile ilgilenmek onlar için çok büyük keyif anlamına gelir. Bu nedenle su sporları ile ilgilenen birçok yengeç burcu erkeği vardır. Su yengeç burcu erkeklerine huzur verir ve hatta manevi tatmin olarak kullanırlar. Oturup saatlerce denizi seyretmekten büyük keyif alan yengeç burcu erkekleri vardır. Yengeç burcu erkeği evine aşırı derecede düşkünlüğü ile öne çıkar. Öyle ki evine aşırı düşkün burç olarak, olarak bilinen boğa burcunu bile geride bırakır. Ailesine çok fazla değer ve önem verir. Onlar ile birlikte keyifli vakit geçirmekten hoşlanır. Sosyal hayatlarının zayıf olmasına şaşmamalı. Yengeç burcu erkeği için ailesi nasıl önemliyse dostları da o kadar önemlidir. Arkadaşlarını özenle seçer. Herkese dost olmaz. Yengeç burcu erkeği aşk hayatında tam anlamıyla mükemmeldir. Ancak bu sadece Burcu'nun olumlu özelliklerini alan erkekleri için geçerli bir durumdur. Burcu'nun olumlu özelliğini alan erkek ile beraber olan kadın kendisini tamamen mutluluğa bırakabilir. Yengeç Burcu erkeğinin aşk hayatında en romantik erkek olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Yengeç Burcu erkeği aşık olduğu zaman partnerine sürekli aşk ve sevgi iltifat sunar. Sevdiği kişiyle sürekli olarak ilgilenir. Partneriyle birlikte sürekli yeni şeyler yaşamak ister. Huzur veren bir yapısı vardır. Bu nedenle onunla birlikte olan kadın farklı bir çekim gücüyle çekildiğini hisseder. Yengeç Burcu erkeği aşk hayatında kavgadan ve tartışmanın hoşlanmaz. Sevdiği zaman yerinde ve ölçüsünde bir kıskançlık gösterir. Olumlu özellikler arasında en dikkat çıkıcı özelliği iyi kalpli olmasıdır. Son derece duyarlı ve sevimli bir erkektir. Amaçları doğrultusunda hareket eden pratik zekalı ve beceriklidir. Koruma içgüdüsü en üst seviyededir. Duygusal, destekçi ve tutumludur. Ailesine düşkün olması diğer olumlu bir özelliğidir. Olumsuz özellikler arasında sürekli değişim göstermesi, fazla heyecanlı olması en dikkat çekici olumsuz özellikleridir. Bağımlı, ketum ve kendine acıma eğilimli bir karaktere sahiptir. Aşırı duygusal olması olumsuz özelliği olarak gösterilebilir. Denetleyici, bağışlamaz ve somurtkandır. Uçlarla uyumu Oğlak Burcu kadınıyla güven üzerine kurulu, güven üzerine kurulu uyumlu ve uzun süreli birlikleri kurabilir. Her anlamda mutluluğu yakalayabilir. Macera ağırlıklı hayatını renklendirerek ve güzel anlar yaşayacağı burç ise boğa burcudur. Balık burcu kadını ile fiziksel ilişkilerinde uyumu yakalayabilir. Yengeç burcu erkeği uzun ilişki sürdürebileceği, kendisine sadık olacak ve yalan söylemeyen kadınlardan hoşlanır. Karşısındaki kadın kendisine güven veriyorsa ondan hoşlanır. Sevgisini esirgemeyeceğini gösteren, her zaman ilgi göstereceğine, ilgi göstereceğine inandığı ve yanında mutlu olduğu kadınlardan hoşlanabilir arkadaşlar. Yanında huzurlu olamıyor ve sürekli o kişi tarafından diken üstünde hissediyorsa ondan hoşlanmaz ve ilişki başlatmaz. Uzak durmaya çalışır. Yengeç Burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız öncelikle yakın insanları tarafından seviliyor olmanız gerekir. Özellikle de annesinin çünkü yengeç burcu erkeği için tam anlamıyla ana kususu diyebiliriz. Ona sürekli şefkatli bir yaklaşımda bulunarak etkileyebilirsiniz. Düz olduğunuza inansın, ciddi ve ileriye dönük bir ilişki istediğinizden emin olsun, bunun farkına varsın yeter. Şehvetli kadınlar yengeç burcu erkeğini etkileme konusunda oldukça şanslıdır. Yengeç burcu erkekleri gizemli konulardan ve ilgi çekici her şeyle ilgilenmekten hoşlanır. Canları olan düşkünlükleri aşırı derecededir ve bu nedenle evinde birden fazla hayvan besler ve uzun zaman onlarla ilgilenmekten vazgeçmez. Yengeç burcu erkeğine hediye almak istiyorsanız ona güzel bir fotoğrafınızı güzel bir çerçeve içerisinde hediye edebilirsiniz. Güzel bir fotoğraf albümü almak da oldukça hoşlarına gidecektir. Tüm bunlar duygusal Yengeç burcu erkeğinin çok hoşuna gider. Çalışma masasında kullanacağı güzel bir yelkenli ya da eski bir gemi tasarımı hediye edebilirsiniz. Yengeç burcu erkeği yemek yapmayı sever. Bu nedenle ona güzel bir yemek kursu hediye edebilirsiniz. Nazik, jantilmen ve romantik bir yapıya sahiptirler. Eşamlarını aşk ve sevgi üzerine kurarlar. Ağırbaşlı ve oldukça elde edilmesi zor, olanlar, zor olanlardan birileridir. Biraz duygusal ve alıngal onurlar onları anlamakta zorlanabilirsiniz. Hayatlarında saygıyla sevgiye değer verirler. Oldukça dost canlısı ve yardımsever olurlar. Yengeç erkekleri oldukça akıllıdır, zekidir, çekicidir, etkilemesini bilir ve ikna etme yeteneği oldukça güçlüdür. Yengeç erkekleri son derece aktif, neşeli dolu erkeklerdir. Asla sevgi değillerdir. Ait olmayı ve sahip olmayı isterler. Fazla kıskançtırlar, duygusaldırlar ve duygulandıklarında çok çabuk ağlarlar. Kendilerine güvenleri pek yoktur, küsme huyları vardır, özgüven eksikliği vardır. Yengeç erkekleri biraz takıntılıdır. Özellikle bir kişiye takıldı mı onu tamamen tutku haline getirir ve asla ondan vazgeçemez. Yengeç erkekleri katı görünür ama o katı görünümün altında müşak bir kalp yatar. Anlaştığı bu ise su grupları ve toprak gruplarıdır. Akrepler, balıklar, oğlaklar, başaklar ve son olarak boğalar onları tamamlar. Onu sakın kızdırmayın, kavga etmek yerine kabuğuna çekilmeyi tercih eder. Yengeç burcu erkekleri annelerine fazlasıyla bağlı olabilirler. Bu nedenle sevdiği kadının annesini arayabilirler. Onları sakın annesiyle denemeyin, tepkisi ağır olur. Yengeç burçları çocuklarına çok düşkün olurlar. Her şeyden önce çocukları gelir, hayatını çocuklar için adamıştır ve bu yüzden evlilik hayatında hemen çocuk isteyebilirler. Çok iyi bir baba olurlar, çok iyi bir koca olurlar. Her konuda başarılı olmaya çalışır. Mutlu etmeye çalışır, kalp kırmamaya çalışır ama huyuna gitmediğin zaman da bin dereden su getirebilirler. Yengeç erkeği ilgiyi sever, oldukça iyimserdir ama bazen çok kuşkulu ve kuruntulu olurlar. Aldatılmayı kabullenemezler. Biraz kinci olurlar, ayrılığı asla kabul etmezler. Aşk hayatında fazlasıyla gurursuz olurlar, geçmişe bağlıdırlar. Kuyruğuna bastığınız zaman ona yanlış yapmış iseniz intikam için yaşarlar. İllaki sizinle hesaplaşmayı bilirler. Aşk hayatında çok önem verirler, yani gönlünün sultanını bulduğu zaman başına tac derler ve yüzeysel ilişkilerden son derece nefret ederler. Çok fazla meraklı ve çalışkan olurlar, eleştiriler yaparlar, fazla ateşli olurlar. Yengeç erkekleri cömerttir, fazla para harcarlar, onlar için dış görünüş çok önemlidir. Kıyafetlerine çok dikkat ederler ve parasının çoğunu kıyafetleri için harcarlar. Israrlı ve inatçı olabilirler, hisleri kuvvetlidir. Kısa süre maceralardan hoşlanmazlar. Olmazsa olmazlardan birisi güvendir. Yolculuk yapmasını çok severler. Gezmeyi, seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeye bayılırlar. İlk bakışta yengeç burcu erkeği hakkında kesin bilgiler elde etmek zor olabilir. Çünkü bazen utangaç ve gizemli olabilir. Bazen de çok hızlı hareket edebilirler. Eğer yeni tanıştığınız bir yengeç burcu erkeği varsa ona özgür alan bırakıp iş dünyasını paylaşması için zaman tanımalısınız. Yengeç burcu erkeği yeni bir ilişkiye başladığında kendini korumak için geri planda kalmayı tercih edebilir. Eğer buluşma sonrası sizi aramamışsa bu sizden hoşlanmadığı anlamına gelmez. Aşırı derecede duygusal olan yengeçler kendi iş dünyalarında planlar yapmakta ve düşünmektedir. Bu süreçte üzerine gitmek veya baskı yapmak doğru bir taktik değildir. Bırakın kendi kendine biraz düşünsün. Eğer sizden gerçekten hoşlanmışsa sizi etkilemenin bir yolunu bulur. Yengeç burcu erkeğini etkilemek için yumuşak davranmak, hareketleri konusunda özlüğü bırakmak gerçekten çok önemlidir. Aynı anda birçok duygu yaşayabilen yengeçler kendi tanımak için biraz yalnız kalmak isteyebilir. Kendini tanımak için biraz yalnız kalmak isteyebilir. Bu durum sizi korkutmasın. Başka işlerle oyalanıp yengeç burcu erkeğinin size gelmesini bekleyin. Eğer yengeç burcu erkeğini tehdit ederseniz veya sitem dolu konuşmalar yaparsanız kendini geri çeker. Beni neden aramıyorsun, beni sevmiyor musun, benden hoşlanmadın mı gibi sorular sormak veya onu sık sık aramak maalesef ters tepecek ve sizden uzaklaşacaktır. Çünkü onun duyarlı bir ruhu vardır. Önceki ilişkilerinde maddi ve manevi zararlar gördüğü için yeni ilişkilerine başlarken temkinli olabilmektedir. Yengeç burcu erkeği size güven duyduğunu hissettiğinde kabuğunu kırmaya ve kapılarını açmaya başlar, sizi arar, özel sorunlarınızla bile ilgilenir, hoş sürprizlerle ve hediyelerle şaşırtmaya başlar. Başlangıçta soğuk duran bu erkeğin nasıl bu kadar sıcakkanlı ve sevecenin olduğuna siz bile hayret edersiniz. Yengeç insanı oldukça hassastır ve bu özellikleri doğuştan gelir. Kimileri hassaslığı zayıflık olarak algılasa da bu duygu insan olarak bizleri birbirimize bağlayan bir şeydir. Muhteşem dinleyicidir. Karşısındakine değer verdiklerini yalnızca söylemez ve bunu gösterirler. En iyi sırdaş ve akıl hocası onlardan çıkar. Oldukça yumuşak huylu insanlardır. Ancak eğer fazla üstlerine gidilirse tehlikede olmaktadırlar. Durduk yere kimseye saldırmazlar ve yeri gelince kendilerini savunmayı da iyi bilirler. Sevdiklerini korumasını da iyi bilirler ve eğer birisi onlara zarar verirse çılgına dönerler. Oldukça adil insanlardır ve adaletsizlik gördüklerinde dayanamazlar. Çocuklar ve hayvanlarla aralarında çok sıkı bir bağ vardır. Sokak hayvanlarına sahip çıkarlar ve onlara sarılınca içlerinde huzur ve sıcaklık hissederler. Düşünceli insanlardır. Hiçbir şey, hiçbir yıl dönümünü, doğum gününü unutmazlar ve sevdiklerini mutlu etmesinde iyi bilirler. Oldukça duygusal oldukları için kaybetmekten korkarlar. Sevdikleri daima yanlarında olsun isterler ve onlara sonuna kadar sadık kalırlar. Kimi zaman uykuya dalmakta güçlük çekebilirler. Ancak bu yine onların saf kalplerinin bu kötücül dünyaya uyum sağlamıyor olmasındandır. Sağlayamıyor olmasındandır arkadaşlar. Evet bakın burada bir püf nokta var. Oldukça yaratıcı insanlardır. Bunu hem çalıştıkları projelerde hem de sanatsal işlerinde görebilirsiniz. Sağ ve sol beyinleri uyum içerisindedir. İmsaldirler. Bazı insanlar onların değişken ruh haline sahip olduklarını düşünür ancak onlar yalnızca bekledikleri güzellikleri dünyada göremeyince hayal kırıklığı yaşarlar. Aynı zamanda gerçekçi insanlardır. Mevcut durumu çok iyi şekilde analiz eder, ihtimalleri değerlendirir ve ona göre hareket ederler. Bir şeyleri düzenli tutmayı severler. Yapılacaklar listesi hazırlamak, yaşadıkları yerleri toplu tutmak onların en gündelik işleridir. Her ne kadar insanları çok seviyor olsalar da yalnız vakit geçirmekten de çok büyük zevk alırlar. Onlar için yalnızlık geri dönüp hayatı güzelleştirmek için güç toplamak anlamına gelmektedir. Bazen hissettikleri duygular yoğunlaşır ve ardı arkası kesilmez olur. Bu durum kimi zaman yorucu olsa da gece yatağa girdiklerinde yaptıkları iyiliklerin huzurunu hissederler. Ev onlar için kutsal bir mekandır. Evlerine oldukça bağlıdırlar çünkü kendi imparatorluklarını buradan yönetirler. Onlara güçlü bir enerjik atan şey yaşamın kaynağı olan sudur. Nehir, göl, deniz, okyanus fark etmez. Bir kez mavilikle buluştuklarında yaşamla akortlarını tekrar tuttururlar. Ve iletişim kurma becerileri çok yüksektir. Anlatma ya da yazma kabiliyetleriyle ön plana çıkarlar. Ve insanlarla çok kısa zamanda bağ kurmasını iyi becerirler. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün videolarımızı orada görebilirsiniz.